biraz kötü birini bayılttım. Hadi sizi da... bayılttım. 1'le bastım. 2 bayılttım. Nerede bayılttım? 2 iki adamları bayılttım. Geldim ben. De. Bir daha bayılttım. Bir daha bayılttım. Onun son adam. Onun son adam. 1 canı var. 1 canı var. Var, var da. Arkanda Arkanda da var. Bu yerde gidip tripliyorsun aslında. Yerde değil, işte. Aa gel, gel burada. Lan al be. Yer bottu, bitiyor. Bu bottu. Bu MVP'yi bayıltıyorum, bitiyor. Onun da canı yok, daha bir canı belki var diye yok. Bari onu dışırayım. Arkamız var. 416 yok. Gel oyuncudan arka dekleri oynatayım. Zırhım yok hiç ya. Canım Nasıl geldi biri? 400 ihtiyacım. Al evet. var aldım yanımdan boşmuş bu Burada iki adam var Botlar mı? Yok Geldim, geldim olur geldim göstereyim. Cam bastım. Bir kişi kolibin içinde Geldim geldim, hızlıca geldim değil mi? Daha var. Valla kömedi ölmedi bu Geldim. Düştü. Yener. Bana geldi. Kilini çaldım o arkadaş Arkadaşı yatıyor orada. Aynen geldi. O da düştü arkadaşım. Aşkası var Hiç de, tamam. Ay, yani mı? Hiç yolda Aynı yolda Duvarnak. arkasından Evinçli adam Aşağıdaki duvarın arkasında Altı his var burada Yufu ben de ful. Aa var Sağdaki duvarda var. <Gülüyor> sağda var. Oramız sağda. aşağı doğru gel. Karşımızdaki evde adam var. Gitme drop'a gitme. Adam var orada. O sağımız var. Lan arka geldi. Yok Karşı yer. Karşıdan vuruyor. Gördüm onu gördüm. Ondan bekledim. Ben Değil de tuzak nerede? Hayır olmadı. Evet bak. adamın drop'una bakma. bak. Ha! Şey adam var. Köprü tarafına itiş halledin. Düşman görüldü. Düşman senin yerde Gel kayın mi? arkasında. Arka ah tepede tepede Hayır arka arka Kut buldum Nereye bıraktın? E ağacın arkasında Yukarıyı mı sıkıyorsun? Evet ağacın arkasında, burada onu düşürdüm oradan Ştu mu? Mayaydı geldi. Gördün mü onu? Ya geldi. Biz köplükine bakalım gel. Nasıl nereye gidelim ona öyle? Oo, karşıya geçmemiz gerekiyor, değil mi? Karşıya geç. Evet evet. Git kar arkanıza. Enerji basıyorum Gördün mü sen? Öldü Nerede? Tebedi mi? Gördüm İkisi de orada Yedi benden bir Ha de solda Kardan arkadaşına gidiyor 2 kişilerden 3 kişiler Yedi benden bir Haştı hemen Dördü Sürülüyorlar diyor. Arkadaşına gidiyor. Canı bayağı. Canı bayağı. Basıyor mu? Bayıldı. Bördü. Yukarıda. Saklan. O mu bu adam? Tamamdır. Tamam. Tam göstermiyorum ben. Tamam. Bence bastım. Görüsen sıkacağım ona. adam ahead. Alan dişman. Öldü mü Yeri iki kişi kaldı. Yeri son iki. Ha gördüm azdın. Bayılırdı kayın arkasında Düşman görüldü Öldü Direkt ölmedi Enerji basıyorum Tamam Kompostör var mı sende ya, Gerek yok bir kişi kalmıyor zaten Olur <gülüyor> Ha <gülüyor> da var lan. Adam karşıda olur. Adam bak buradaki evlerden birine girmiş. Ha. Yani, burada, burada, burada. Buranın arkasında. Buranın arkasında. Buranın arkasında. Buraya girdi. Hangara mı girdi? Hangar tarafına da girdi. Hangara yakındır. Bombalıyor mu hangarı? Aa koşuyor. Ne yapıyor bu ya? Evet, güzel bir telkem. Mora bas. Vallahi, güzellikl var ha. Ay Aynı turmuşuz sen. Sen de mi onu? Ben de tırmışım. Vallahi 28 kill Actionlı. Bot kendi temizlikler sonra buralar. 100 kil. Kaç puan verdin mesela? Ne bakayım? Bana 28 kiline verdi. Ben 2257 hasar 25. hasarıma baksana benim. Bakın ben 14 kill ile kaç atsam? Vaayy. 1007, sen 17 10 ile dikildik hasar vermişsin. Ben 22. Sen yana dikildik 90'lı. Aynen Fatih.